Merhabalar. 9 Ekim 2022 tarihinde Koç burcunun 16 derecesinde bir dolunay yaşanacak. Bu videoda bu dolunayın genel etkilerini akabinde burçlara ilişkin yorumları paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan ve beni Instagram üzerinden takip eden herkese teşekkür ediyorum. Aşağıdaki linkten Telegram kanalına da üye olabilirsiniz arkadaşlar önümüzdeki ay itibariyle artık oradan da bir takım yayınlar yapıyor olacağım evet ne dedik 16 derece koç burcunda bir dolunay yaşıyor olacağız 9 Ekim tarihinde dolunay anına baktığımız zaman yengeç burcunun yükseldiğini görüyoruz özellikle dolunayın Burada e, yükselene kare görünüm yaptığını ve e, öncü grupların yani koç, yengeç, oğlak ve terazi burçlarının bu Dolunay'dan çok daha e, etkili bir şekilde görünüm aldıklarını söyleyebilirim. Dolunay A'nın haritasında 10. evde e, meydana geliyor ve retro Şiron'la da kavuşumda 3 derecelik bir orpla kavuşumda. Tam karşıda 4. evde Güneş-Venüs kavuşumu var ve haritanın dip noktasında Eros kavuşumu, Merkür-Eros kavuşumu meydana geliyor olacak. Aynı zamanda Kızlar Burcu'ndaki Mars'ın Plasidius yönteme göre haritanın 12. evinde olduğunu ve Uranüs ve Kuzey Ay düğümünün 11. evde kavuşumda olduklarını görüyoruz. Aynı zamanda Plüto 7. evden Dolunay'a bir kare görünüm yapmakta ve retro Jüpiter MC ile kavuşmakta arkadaşlar haritanın 9. evinde bu şekilde çalışıyor. Evet gökyüzünde Merkür retrosu henüz bitmişken ancak hali hazırda Satürn Jüpiter Plüto retrosu. Pardon Satürn, Jüpiter ve Neptün retrosu devam ederken ki Dolunay günü aynı zamanda Plüto da retro hareketinden çıkıyor olacak. Oğlak Burcu'nda ve Düz Seyri'ne başladığı gün Dolunay meydana geliyor. Ve Plüto'nun hemen dolunayla kare görünüm yaptığını da gözlemliyoruz. Aynı zamanda Satürn'e de Dolunay'ın güzel bir kontağı olacak Satürn-Vesta kavuşumuyla. Burada özellikle haritamızda 4 ve 10 aksının hareketlendiğini ve yükselen yöneticisi ayın zaten Dolunay açıların oluşturduğunu gördüğümüz için özellikle köklerimiz, ait olduğumuz değerler, ailemiz, yuvamız, yaşadığımız alan, topraklarımız, ülkemiz, vatanımız, vatan duygusu, aidiyet duygusuyla alakalı önemli gündemlerin ortaya çıkacağını bu dolunayla beraber söyleyebiliriz. Burada tabii Güneş-Venüs kavuşumu özellikle birçok insanın kendini konfor alanında huzurlu ve mutlu hissetmek adına bazı eylemlerde bulunacağını, bazı fırsatlar yakalayacağını, herkesin kendi bağlı bulunduğu alana sıkı sıkıya tutunma ihtiyacının hat safhada olacağını gösteriyor. Merkür-Eros kavuşumda bu yönde e, ülkelerin gelecekleriyle alakalı, devletlerin gelecekleriyle alakalı, memleket duygusuyla alakalı gündemlerin bu donlayla beraber tetiklenebileceğini e, gösteriyor. Ve kişisel hayatlarımızda da yaşadığımız alan, konfor alanımız, anne, babamız, ebeveynlerimiz, e, güvenli bölgemiz e, ve özellikle memleket duygumuzla alakalı gündemleri bu donlayın hayatımıza dahil edeceğini gösteriyor burada tabi şunu söylemekte fayda var Birçoğumuz e, aidiyet duygusu hissedemiyor olabiliriz veya aidiyet duygusu hissettiğimiz yerden uzak olabiliriz ama bir taraftan da gelecekle alakalı atılması gereken adımlar var, alınması gereken kararlar var. Burada e, Dolunay'ın anın haritasının 10. evinde olması özellikle kariyerimiz, geleceğimiz, toplumsal statümüzle alakalı bir takım iyileştirmeler içerisinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Yeni girişimlerde bulunmamız gerektiğini gösteriyor. Belki de eski düzenimizi, eski ait olduğumuz güvenli ve konforlu alanı terk etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bunlarla alakalı uzun zamandır yaralarımız varsa kendi çekirdek ailemiz, ebeveynlerimiz, evliliğimiz, memleketimizle alakalı içimizde okta kalan yaralarımız varsa bunlarla alakalı artık bir karar ve bir tamamlanma kapanış aşamasına geldiğimizi gösteren bir e, Dolunay haritası mevcut. Evet Dolunay'ın Şiron'la kavuşumu özellikle geçmişteki yaralarımızın Telafi edemediğimiz, üzerine örtemediğimiz, kapatamadığımız konuların tekrar gündeme gelişini işaret ediyor. Burada kariyerimiz, toplumsal imajımız, itibarımız, insanların gözü önünde almış olduğumuz rollerle alakalı artık bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğinin farkına varacağımız bir dolunay içerisinde bulunacağız. 7. evde Retro Plüton'un henüz bitmişken e, dolunaya kara görünüm yapıyor oluşu. Geçtiğimiz süreçte hayatımızda dönüştüremediğimiz, değiştiremediğimiz ilişkilerin bizim üzerimizdeki yükleri ve baskılarını ortaya çıkarırken, aynı zamanda ilişkilerimizi güncellemek, dönüştürmek, sağlama ortaklıklar ve birliktelikler kurmak adına net kararlar vermek için, dostlarımızı, düşmanlarımızı doğru bir şekilde test edip değerlendirebilmek için de bizlere bir takım fırsatlar sunacaktır Dolunay. Biraz duygusal hissedebiliriz kendimizi çünkü bir aidiyet duygusunu, gerçekleştirmek istiyoruz. Gerçekten samimiyetle bizim yanımızda olan insanların varlığını görmek istiyoruz. Yaralarımızı sarabilecek, bizi iyileştirebilecek, bizi şifalandırabilecek insanların varlığını istiyoruz. Bu bağlamda özellikle Dolunay'ın Satürn'e çok güzel bir görünüm olacak. Yani derin bağlar kurmak, samimi bağlar kurmak, uzun süreli ve güvenilir ilişkiler içerisinde olmak adına bu Dolunay'ın oldukça etkin olacağını söyleyebiliriz. Keza belki gelecekle alakalı hayallerimiz ve adımlarımız noktasında zorlandığımız bazı mali konular varsa bunlarla alakalı da uzun vadeli çözüm yolları sağlanabilir. Uzun süredir süre gelen sıkıntı yaşadığımız, gecikme yaşadığımız, başkalarına destek olmak zorunda kaldığımız veya başkalarından destek göremediğimiz alanlarda da bir iyileşme ve şifalanma süreci aktif olacaktır. Özellikle Satürn'ün Venüs-Güneş kavuşumuyla yapmış olduğu üçgen, Aile bağlarının veya derin ve köklü bağlantıların bu süreçte hatırlanacağını gösteriyor. Ruhsal anlamda bir aidiyet duygusu ön plana çıkıyor. Nereye aidiz, kime aidiz, hangi yolun yolcusuyuz, hangi yolda ilerlemeliyiz, gerçek ailemiz veya bize ait olanlar veya bizim ait olduğumuz yerlerle alakalı neyi bilmemiz gerekiyor. Geçmişteki yaralarımız bizi hangi noktaya taşıdı ve bundan sonra nasıl ilerlemek istiyoruz bu ilerleyişle alakalı aslında bazı sinyaller geliyor kendimizi iyileştirmek istiyorsak geleceğimizi şifalandırmak istiyorsak önce arkamıza bakacağız en yakın ilişkilerimizi gözden geçireceğiz ve sonra daha derin ve daha kalıcı belki de daha güvenilir bağlantılar için bize sunulan fırsatları değerlendirmeye alacağız. Ee, bu bağlamda özellikle tabii ki e, birçok insanın o duygusal boşluktan kaynaklı bağlanma ihtiyacının bu dolunayla beraber e, hat safhaya çıkacağını düşünüyorum. Tabii Jüpiter'in emsi noktasıyla e, kavuşumda oluşu aslında gelecekle alakalı geçmişte kaçırdığımız bazı fırsatların yeniden karşımıza çıktığını ama belki birden fazla seçenek veya tam da e, bu seçeneğin bizim için neler getirip getiremeyeceğinden emin olamadığımız bazı ihtimallerin elimizde olduğunu gösteriyor. Çünkü hali hazırda Merkür-Jüpiter karşıtlığı da devam ediyor. Merkür-Retrosu bitmiş olsa da. Jüpiter buradaki olayı büyütüyor, çoğaltıyor, seçenekleri artırıyor, kafamızı karıştırıyor. Karar vermek zor ama seçeneklerimiz ve ihtimallerimiz çok ve hepsi de birbirinden güzel seçenekler ve ihtimaller gibi. Hal böyleyken burada artık gerçek anlamda bize güven veren, gerçek anlamda bizi destekleyebilecek bağlantıları tercih etmemiz gerekiyor. 12. evdeki Mars'ın Merkür ve Jüpiter'le de kare görünümleri olacak bir tek kare açının oluştuğunu görüyoruz. Buradan özellikle bazı tartışmalar, kırıcı cümleler, bazı konuların büyümesi, geçmişteki gündemlerin tekrar karşımıza çıkması, içimizdeki öfkenin uğradığımızı düşündüğümüz haksızlığın boyutunun çok daha fazla gün yüzüne çıktığı bir süreç olacaktır. Zihnimizi susturmakta zorlanabiliriz, düşüncelerimizi durdurmakta zorlanabiliriz. Çünkü bir taraftan hak ettiğimizi, almadığımızı düşünüyoruz her birimiz farklı alanlarda. Ancak dediğim gibi bu dolunayla beraber evet bazı yaraları yeniden hatırlayacak olsak da bir taraftan farklı alternatifler, farklı seçenekler de karşımızda gibi gözüküyor. Gökyüzünde aynı zamanda Mars'ın, Satürn'ün ve Venüs-Güneş kavuşumunun Oluşturdu. Ve e, aslında Dolunay'ın burada Apex noktası olduğu bir e, üçgen var, büyük hava üçgeni var. E, burada ruhsal anlamda kendimize artık e, doğru seçenekleri bulmamıza yardımcı olacak insanları hayatımıza çekiyoruz. E, yani nerede köklenmeliyiz, nerede artık e, kök salmalıyız ve kimden ne beklemeliyiz? Veya bizim gerçek ailemiz, gerçek yurdumuz neresidir? Bunlarla alakalı detaylar ortaya çıkacaktır. Mali anlamda da birçok kişinin miras konularının, nafaka konularının, tazminat konularının, e, aileyle alakalı, köklerle alakalı çözülmeyen mevzuların çözülmeye başladığı tar belli tartışmalar ve diyaloglar olmuş olsa bile artık bu konuda bir uzlaşı sağlanabildiği e, durumlar da ortaya çıkacaktır. Yine ev almak, taşınmak, kredi mali gündemler, finansal gündemlerle alakalı da önemli e, süreçler ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Tabii halihazırda e, Mars Neptün karesi ve Merkür Neptün karşıtlığı da aktif olduğu için e, burada e, görünen konunun arkasında farklı durumlar da cereyan ediyor olabilir. Her zaman e, önümüzdeki süreçte Mars Neptün karesi ile beraber Bizden saklanabilecek veya bizim tam olarak algılayamadığımız, bizim tam olarak işin içinde olamadığımız durumlarda yanılsama ihtimalimizin olduğunu da Göz önünde bulundurmak gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü algılarımız biraz karışık. Karşımıza güzel seçenekler çıkıyor olsa dahi bu tercihleri yapmakta zorlanıyor olabiliriz. Çünkü gerçekten kafamızı toparlanmakta zorlanıyoruz. Ama bu koç ile beraber artık biraz daha keskin, biraz daha net hamlelerde bulunacağız. Evet bizim için güzel şeyler olabilir etrafımızda ailemiz veya konfor alanımızda. Ama hayatımızda ve geleceğimizle alakalı konularda da artık iyileşmek adına bazı konulardan feragat etmemiz veya fedakarlık etmemiz gerekiyor, olacak gibi gözüküyor. Evet, dolunaya dair aktarmak istediklerim bunlardı. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyormuş. Hemen koç burcuyla başlıyorum. Sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar, burcunuzda meydana gelecek olan dolunayla beraber kendinizi iyileştirmeye başlıyorsunuz. Özellikle e, görünümünüz, imajınız, insanlar üzerinde bırakmış olduğunuz intibaya dair bazı sıkıntılarınız varsa, bu zamana kadar çözemediğinizi düşündüğünüz, bu zamana kadar e, halledemediğinizi, başaramadığınızı düşündüğünüz konular varsa artık bu durumlara ciddiyetle yaklaşmaya başlayacağınız bir süreç aktif olacaktır. Aynı zamanda ikili ilişkiler alanında bazı güzel gelişmeler de belki sizdeki bu iyileşme ve şifalanmaya eşlik edebilir gözüküyor. Gerçekle alakalı önemli kararlar almanız gerekebilir bu dolunay esnasında ve bu kararları alma mecburiyeti sizi biraz zorlayabilir gözüküyor. Ancak bazen keskin dönüşler, keskin kararlarla beraber kendimizi yeniden iyileştirebiliyoruz, yeniden kendimize bir yol edinebiliyoruz. Bu dolunay da biraz buna benziyor. Yaramızı görmeden iyileşmemiz mümkün değil. Umarım güzel bir dolunay süreci olur sizin için. Sevgiler sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar koç burcundaki dolunay 12. evinizde meydana geliyor ve burada özellikle ruhsal bir farkındalık sürecine erişiyor olacaksınız geçmişiniz bilinçaltınız, travmalarınız arkanızda kalanlar hasır altıtı edilmiş konular ön plana çıkacaktır Belki de çözemediğiniz korkularınız kaygılarınız endişeleriniz hayatınıza yön veriyor olabilir ve Sizler bu gerçeklikle yüzleşebilirsiniz aynı zamanda bu dolunayla beraber bazı sezgisel mesajlar alabileceğiniz gibi sağlığınız ve bağışıklık sisteminizle alakalı da dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak uzun zamandır ihmal ettiğiniz kronik rahatsızlıklar varsa bunların tedavisi ve çözümü içinde bir takım imkanlar sağlıyor olacaksınız. İş hayatınız ve rutinlerinize dair güzel gelişmeler de olabilir gibi gözüküyor bu Dolunay esnasında. Ancak özellikle bilmediğiniz bir yola girmek, hayatınızda köklü bir değişim yapmak sizin için oldukça zorlayıcı olabilir. Ee, bakalım Dolunay'la beraber hangi alanlarda şifalanıyor olacaksınız. Güzellikler getirsin Dolunay size. Sevgiler, hoşçakalın. Baba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan dolunay haritanızın 11. evinde etkili oluyor. Umutlarınız, hayalleriniz, gelecekle alakalı beklentileriniz, bağlı olduğunuz sosyal çevreler, arkadaşlıklar ve dostluklarınızla alakalı. Bir tamamlanma sürecine giriyorsunuz. Özellikle uzun zamandır hedeflerimin, hayallerimin peşinden gidemiyorum, ne yaparsam yapayım, e, tam istediğim noktaya ulaşamıyorum diyorsanız bunları şifalandırmak adına bazı çözüm yolları karşınıza çıkacaktır. Özellikle aşk hayatınızla alakalı yaşanacak pozitif gelişmeler bu hayalleri iyileştirme noktasında hayatınızda e, bir takım alternatif çözüm yolları da ortaya çıkaracaktır. Tabi bu noktada 8. evdeki plüto bazen mali anlamda yetersizlikler, bazen de köklü bir dönüşüm sürecinden geçmenin getirdiği zorluklar hayatınıza entegre ediyor olabilir. Her bakımdan dönüşmek, her bakımdan hedeflerinizi güncellemek size biraz ağır gelebilir ama belki de artık yeniden doğmanız gerekiyordur. Sevgili ikizler burçları, hedeflerinizi gözden geçirin, e, sizi mutlu eden şeyleri mutlaka kenarda tutun ve e, bu dolunayla beraber şifalanmaya niyet edin sevgiler. Bağal sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Koç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 10. evinde etkili olacak. Burada özellikle geleceğiniz, kariyeriniz, toplum önündeki statünüzle alakalı bir tamamlanma ve şifalanma süreci aktif olacaktır. 4. evdeki Güneş-Venüs kavuşumu aile hayatınız ve yaşamış olduğunuz düzenle alakalı da aslında pozitif gelişmelerin olduğunu ama ikilem içerisinde kaldığınızı gösteriyor. Özellikle 7. evinizdeki Plüto'nun getirmiş olduğu zorluklar, belki evliliğin getirmiş olduğu sorumluluklar, belki ailevi yükümlülükler, önünüzdeki süreçlerle alakalı belirsizlikler noktasında bu dolunay size hedeflerinizi net bir şekilde belirlemeniz gerektiğini, özel hayatınızla e, kariyer hayatınızı karıştırmamanız gerektiğini, bu dengeyi doğru bir şekilde sağlayabilmenin önemli olacağını gösteriyor olacak. E, umarım güzel hedefler ve planlarla dolunayı uğurlarsanız Sevgiler. Daha sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Ee, Koç Dolunay'ı haritanızın 9. evinde etkili olacak. Burada özellikle sürpriz gelişmeler, haberler, kararlar, yeni yollar, yeni yolculuklar, yeni keşifler içerisinde olacaksınız. Ee, belki uzun zamandır kendinizi ifade etmekle alakalı veya aldığınız kararlarla ilgili bir takım sıkıntılarınız vardı. Yeni bir yola girsem mi, girmesem mi? Bağlı olduğum çevrede mi kalsam yoksa artık bana hizmet etmeyen bu alandan çıksam mı gibi bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Bu konular netliğe kavuşacaktır. Yurt dışı ile alakalı konular, hukuksal gündemler, hak ve adaletle alakalı temalarda bana haksızlık yapıldı, bana adaletsizlik yapıldı dediğiniz konularda bir takım iyileşmeler yaşayacaksınız. Bu alanda yakın çevrenizin desteğini de görebilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatınızla alakalı ve mevcut düzeninizle alakalı kökten değişim ve dönüşüm süreçleri de Aktif olacaktır. Evet gerçekten kökten bir değişim yaşayacak gibisiniz. Arka plana bakacak olursak. Umarım güzellikler getirir bu Koç Dolunay'ı sizlere. Sevgiler. Al sevgili Başak Burçları ve yükselen Burcu Başak olanlar. Koç Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Burada özellikle e, kendinizle alakalı, belki bugüne kadar kendinizden bile saklamış olduğunuz bazı sırlar, Yaralar, gizli kalmış, saklı kalmış alanlarla alakalı bir açılma, bir şifalanma süreci olacaktır. Ruhsal anlamda bir şifa sürecine girebilirsiniz. İkinci evdeki Güneş ve Venüs artık kendi değerinizin farkına varmanız gerektiğini gösteriyor. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Yaralarınız nelerdir? Zahaflarınız nelerdir? Bu gerçekliklerle de yüzleşmeye başlıyorsunuz açıkçası. Plüton'un beşinci evinizden kare görünümü. Özellikle birçok Başak Burcu'nun aşk hayatıyla alakalı ufak çaplı bir kaos yaşayabileceği veya bazı spekülatif durumlar ile karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor olsa da siz kendi yerinizi ve değerinizi belirledikten sonra ve kendinizle yüzleşebilme cesaretine sahip olduktan sonra süreci çok daha iyi bir şekilde yönetiyor olacaksınız. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan Dolunay, haritanızın 7. evinde etkili olacak. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, taahhütler bunlarla alakalı geçmişten beri süre gelen yaralarınız iyileşmeye başlayabilir. Bazı ortaklıklar sonlanabilir, bazı evliliklerle alakalı kararlar alınabilir. Ama karşımdaki insan beni anlamıyor. Özellikle kimseye kendimi anlatamıyorum, kimseye derin bir bağ hissedemiyorum, güvenemiyorum diyorsanız, Bunları şifalandıracak etkileşimlere açık olacaksınız Güneş ve Venüs zaten sizin borcunuzda yeter ki kendinize güvenin kendi gücünüze inanın diyor gökyüzü Burada özellikle Plüton'un haritanızın dip noktasında sizi köklü bir şekilde değiştirmeye ve dönüştürmeye başladığı geçtiğimiz süreçte büyük sancılar vermiş olabilirsiniz Belki de artık bazı eski yargılardan sayırlmanız gerekiyor, kalıplarınızı kırmanız gerekiyor sevgili Terazi burçları. Dolunay size güzellikler getirsin. Hoşçakalın. Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar. Evet, Koç burcunda meydana gelen dolunay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Burada özellikle yeni bir düzen. Yeni bir nizam, yeni bir iş, yeni bir proje, belki de sağlığınızla alakalı yeni bir yol arayışı içerisindeyseniz şifalanabileceğiniz kanallara ulaşabileceksiniz. Güneş'in ve Venüs'ün 12. evden desteği aslında ruhsal anlamda ilahi olarak korunduğunuzu gösteriyor. Hayatınızı rutine oturtamadığınızı, hayatınızda bir düzene giremediğinizi düşünüyorsanız artık yeni bir düzen oluşturmak adına bazı teklifler ve haberler ile karşı karşıya kalacaksınız. Tabi burada işler tam da istediğiniz gibi olmayabilir. Plüto 3. evden güçlü bir haber, güçlü bir gündem ile mücadele etmeniz gerektiği gerçeğiyle yüzleştirebilir sizi ama belki de... Bu düzen sizin istediğiniz gibi değil ama size en çok hizmet edecek şekilde gelişecektir. Güzellikler sizinle beraber olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan donlay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Özellikle... Üretkenlik, yaratıcılık, çocuklarla alakalı konular, çocuk sahibi olmakla alakalı gündemler, aşk hayatınız ve hayattan tat alma yetinizle alakalı konularda uzun zamandır sıkıntılar yaşıyorsanız hayattan tat alamıyorum, keyifli hissedemiyorum. Ee, üretken hissedemiyorum, kendi potansiyelimi gerçekleştiremiyorum diyorsanız, işte bunlarla alakalı belki arkadaşlarınızın veya sosyal çevrenizin desteğiyle beraber yeni bir yola girmek adına eski alışkanlıklarınızı iyileştirebilirsiniz gibi gözüküyor sevgili yay burçlarım. Burada özellikle Plüton'un ikinci evden bir kare görünüm olacak. Bu noktada yeni bir yola girerken büyük mali yatırımlar yapmanız gerekmiyor. Büyük maddi riskler almanız da gerekmiyor. Sizi maddi anlamda zora sokmayacak bir yol tercih ederseniz çok daha verimli bir süreç ortaya çıkacaktır. Güzellikler getirsin Dolunay sizlere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Koç burcunda meydana gelen Dolunay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Burada özellikle... Aileniz, yaşadığınız yer, konfor alanınızla alakalı bir sıkıntınız, çözemediğiniz bir problem varsa, belki ebeveynlerle alakalı konular, gündemler varsa, belki kendi yuvanızda huzursuz hissediyorsanız bunlarla alakalı olarak özellikle bir iyileşme ve şifalanma süreci aktif olacak gibi gözüküyor. Kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı hayata umutlu bakabileceğiniz güzel fırsatlar karşınıza çıkacak bu süreçte ancak sizin olayları Sert bir tutumla geri çevirmemeniz gerekiyor. Biraz daha yumuşak olmayı, biraz daha naif olmayı öğrenmeniz gerekecek bu Dolunay'la. Yaralarınıza, köklerinize, geçmişinize şefkatle davranın derim. Güzellikler getirsin Dolunay sizlere. Sevgiler, hoşçakalın. Baba sevgili kova burçları, koç burcunda meydana gelen Dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Burada özellikle yakın çevre ilişkileriniz. Etrafınızdaki insanlar, samimiyet kurmuş olduğunuz kişiler, geçmişteki kararlarınız, iletişim tarzınız, düşünme şekliniz, zihninize hakim olabilme yetinizle alakalı, bir takım sıkıntılarınız varsa, yani zihnimi susturamıyorum, yakın çevremle alakalı yaralarım var, en yakınlarımdan e, bu tarz darbeleri aldım ve yanlış anlaşılıyorum diyorsanız, bunları iyileştirmek adına yeni alternatif çözüm yolları bulacağınız bir süreç ortaya çıkacaktır. Özellikle Plüton 12. Evden geçmişini gözden geçirdi. Bilinç altında yatan sebepler belki de yakın çevrenle kurduğun temaslara negatif tesirler e, yapıyor olabilir gibi gözükmekte. Burada özellikle belki de artık bazı radikal kararlar almanız gerekiyor kendi hayatınıza dair ve kendi gerçekliğinizle yüzleşmeniz de önemli olacaktır. Eski yolların ve eski yolların size artık yeni çözüm yolları sağlamadığını düşünüyorsanız, Belki de farklı yollara girmeniz gerekiyor. Belki de bilinmeyeni atlamanız gerekiyor. Böylelikle o mevcut enerjiyi, yakın çevrenizle alakalı enerjiyi daha güzel bir şekilde değerlendirebilme imkanı yakalar. Belki de daha doğru bir iletişim tarzı öngörebilirsiniz. Güzellikler getirsin Dolunay sizlere. Sevgiler, hoşçakalın sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar Koç burcunda meydana gelen Dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak burada özellikle Maddi konularla alakalı bir takım sıkıntılar yaşayan balık burçları varsa yeterli kaynaklarım yok, geçimimi zor sağlıyorum, harcamalarımı kontrol edemiyorum, bütçemi dengeleyemiyorum, bazen özgüven zedelenmesi yaşıyorum, bazen kendimi değersiz hissediyorum. Özellikle maddi durumunuzla kendi değerinizi aynı paradigma içine sokmaya çalıştıysanız bununla alakalı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. İşte bu noktada artık... Mali durumunuzu şifalandıracak, destek kuvvetler gelecek gibi gözüküyor bu donlay enerjisiyle birlikte. Burada size destek olan insanların yardımını kabul etmeniz gerekecektir. Özellikle kariyerinizle alakalı, kariyer gelirlerinizle alakalı, yeterince e, emeğimin karşılığını alamıyorum diyorsanız, farklı yollardan ve kanallardan gelecek destekleri kabul ederek belki de e, sürece bir adım atabilirsiniz ve belki de kendi değerinizin üzerine çalışmanız gerekiyor, kendinizi neye layık görüyorsanız bununla alakalı gerçekliği de oluşturuyor olabilirsiniz. Güzellikler getirsin dolunay sizlere, sevgiler. Evet arkadaşlar, koç dolunayına dair aktarmak istediklerim bunlardı. Umarım bu dolunay gerçekten yaralarımızı iyileştiren, şifa enerjisinin yüksek olduğu bir dolunay olur. E, yüzleşmelerden korkmamamız gerekiyor. Bazen yaralarımızı görmezden gelerek e, o yaraları daha da büyütebiliyoruz, daha da çoğaltabiliyoruz. Umarım Bunları iyileştirmek adına güzel gelişmeler olur. Ekim ayı zaten oldukça ilginç bir ay olacak. Bakalım önümüzdeki süreçlerde neler yaşayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenir, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.